Takvimler günler 14 Aralık 2022'yi gösteriyor. Günlerden çarşamba, Ege bölgesinin yerelden dünyaya açılan sesi Ege'nin haberleriyle karşınızdayız. 2022 yılının son günlerinde yeni yıl umudu ve heyecanı sarıp sarmalıyor. 2023 yılı güzelliklerle sizin olsun efendim. Ben Alper Terlemez ve ilk haberimizle bültenimize başlıyoruz. CHP UŞAK İl Başkanı Ali Karaoba Bölgenin Gündemi programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi UŞAK İl Başkanı Operatör Doktor Ali Karaoba Bölgenin Gündemi programının konuğu oldu. Programda UŞAK'taki siyasi hareketleri ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Genel siyasetin Uşak'a bakışı ve yerel siyasetin Uşak'ta yapamadıkları var şeklinde ifadelerde bulunan Başkan Karaoba. İnsanlar geçmiş dönemde seçim öncesi vaat edilenle 3 yılın sonunda yapabilenlere bakıldığında Uşak'ta boşa geçirilen bir 3 yıl olduğunu çok net görebilirler. En başta belediye başkanı Mehmet Çakın uzatmaları oynuyor ve günü kurtarmaya çalışıyor dedi bir genel siyasetin uşağa bakışı var iki yerel siyasetin uşakta yapamadıkları var yani temel anlamda bunun benim söylememe çok ihtiyacı yok insanlar geçmiş dönemde Seçim öncesi vaat edilenlerle 3 yılın sonunda yapılabilenlere baktıklarında Uşak'ta boşa geçirilen bir 3 yıl olduğunu çok net görebilirler. En başta belediye başkanımız sadece uzatmalar oynuyor. E, günü idare etmeye çalışıyor. Yaptıkları başka bir şey yok. Bugün e, onlarca yolumuz çok sıkıntı altında ve problem yaşıyoruz. Bakın Uşak'ta ciddi bir su sıkıntısı yaşandı. Günlerce su yoktu. Uşak'ın tek su uzmanı. Belediyeden alındı, başka yere göreve verildi. Yani bazı kavramları doğru yerleştirip, doğru konuşmak gerekiyor. Tirene çarpan araçtaki iki kişi ağır yaralandı. Uşak'ta yolcu trenine çarpan otomobildeki iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İzmir'den Konya istikametine seyir halinde olan yolcu trenine Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken araç içerisindeki iki kişi araçtan fırladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil içerisindeki YE ve MAY ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Kütahya Haberleriyle Devam Ediyoruz Kütahya'da doktorların tedavi başarısı Kütahya'da ilk kez bir hastanın kalbindeki delik kapalı yöntemle ve ameliyata gerek kalmadan kapatıldı. 23 yaşındaki Aslı Şahin bir süre önce nefes darlığı şikayetiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkitlerde Şahin'in kalbinde delik olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine yetişkin kardiyolojisi kliniğinden Prof. Dr. Mehmet Ali Asarcıoğlu, Doçant Dr. Şen, Çocuk Kardiyolojisi Kliniğinden, Doçent Dr. Rahmi Özdemir, İzmir'den destek amaçlı gelen Prof. Dr. Nazmi Narin ve Doktor Kaan Yıldız ile birlikte ekip çalışması gerçekleştirdi. Ameliyatsız ve kapalı yöntemle yapılan operasyonda Aslı Şahin'in kalbindeki delik başarıyla kapatıldı. Evet, hastamız polikine nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de yaptığımız ekokardiyografik incelemesinde kalpte delikten şüphelendik ve yemek borusundan tekrar bir ekokardiyografi yapınca kalbinde doğuştan delik olduğunu tespit ettik. Normalde bu tarz delikler dört tip oluyor. Bunlardan sekundun tip dışında hepsi cerrahi olarak ameliyatla kapatılan kalp delikleri. Hastamızda ise yine ameliyatla kapatılması gereken bir kalp deliği vardı, sinüs ve tip. Biz acaba hastanın da e, ameliyat istememesi üzerine bunu başka bir yolla, cerrahi olmadan kapatabilir miyiz diye değerlendirdik. İzmir'den Naz Nazmiye Ayın hocamızdan destek aldık. Tesadüfen o da buradaydı. Neticesinde e, tomografi sonucunda kapatabileceğimize karar verdik ve işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatsız olaraktan kalpteki deliği başarılı bir şekilde stentle stentleme yöntemiyle kapattık. Yetişkinlerde yapılan ilk başarılı operasyon Türkiye'de. Daha önce çocuk hastalığıda bir kez yapılmış Ankara'da. Sonuçlarını Rahmi Hocam aktarır. Yetişkinlerde yapılan ilk başarılı operasyon Türkiye'de. Dünyada yaklaşık 20 tane başarılı operasyon var bu şekilde yapılan. Kütahya'da tabii bu işlemi gerçekleştirmiş olmaktan biz de çok mutluyuz. Daha da ötesi hani hastanın sağlığına kavuşması bizim için daha önemli. İşlemi başarıyla sonuçlanıp hastayı sağ sağlam sağliğine kavuştur kavuşturduğumuz için hepimiz çok mutluyuz ekip olarak. Sırada Manisa haberleri var. Salihli Belediyesi gönüllere dokunuyor. Salihli Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler vatandaşların takdirini topluyor. Sosyal belediyecilik çatısı altında gönüller yapmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Salihli Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliklerinden kişisel bakımlarına, gıda ürünlerinden kıyafet ve eşya yardımlarına, taziye ziyaretleri ve hoş geldin bebek hizmetlerine kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor. Afyonkarahisar haberleriyle devam ediyoruz. Sıfır araçlar, oyuncak araba gibi sağa sola savruldu. Afyonkarahisar'da 0 kilometre hafif ticari araç taşıyantır kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada tırın taşıdığı araçlar adeta oyuncak araba gibi sağa sola devrilerek zarar gördü. Halledeceğim Onu da sök abi onları sök Sök abi Uşaktan Aydın'a, İzmir'den Muğla'ya, Manisa'dan Kütahya'ya, Afyon-Karehisar'dan Denizli'ye kadar günün gelişmelerini Egelilerin gerçek gündemini aktarıyoruz Ben Alper Terlemez ve bir diğer haber bülteninde görüşmek üzere Hoşçakalın